Adım adım minimalizm serisinin ilk adımında evdeki eşyalarda bir sadeleşmeye gideceğiz. 80'e 20 kuralını daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Paleto efekt denilen bu kurala göre sonuçların %80'i sebeplerin %20'sinden geliyor. Yani evimizdeki eşyaların %20'sini %80 oranında kullanıyoruz. Geri kalan %80'ini ise ya hiç kullanmıyoruz ya da %20 oranında kullanıyoruz. Şimdi etrafınıza bakın ve evinizde son bir yıldır kullanmadığınız bütün eşyaları bir kenara ayırın. Bu eşyaları bir ihtiyaç sahibine verebilirsiniz. Bu sadeleşmeye gittikten sonra evinizde ne kadar çok yer açıldığına çok şaşıracaksınız. Minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler...